Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte metin yayınları TYT Matematik Soru Kitabı'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık hocam? Hemen hatırlatalım. 96 ve 97. sayfaların çözümlerini yapıyoruz. Çarpanlar ayırma pekiştiriyorum. 17. testteyiz arkadaşlar. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Evet. 3a kare artı 10ab artı 3b karenin a kare artı 4ab artı 3b kareye oranı yani sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Şimdi ne yapacağız bakın? Burayı 3a'ya a diye ayırdınız mı? <gülüyor> Sonra burayı da şöyle 3b'ye b yani b'ye 3b diye ayırdınız. Niye bunların yerleri böyle? Çünkü bununla bunu çarptınız 9ab. Bununla bunu çarptınız ab topladınız ab 10ab geldi. Demek ki bunları artık düz bir şekilde toplayarak yazacağız. Yani 3a artı b çarpı A artı 3B dediniz. Bunu dedikten sonra şimdi tabi alt taraftayız artık. Çizemedim ya bunu şöyle. Yine olmadı ben şöyle yapacağım bunu en garanti metot tamam. A kare artı 4AB artı 3B kare yani A'ya A, ya A 3B'ye B diye ayırırsanız çarpımları 3B kare toplamları 4AB olur. Pekala o halde yazdım A artı 3B çarpı A artı B diye bunu da yazdık. Şimdi sadeleştirilecekleri bir sadeleştirelim. Bakın burada şunlar gidiyor. Geriye sadece ne kalıyor? 3a artı b bölü a artı b kalıyor. Cevapta nerede arkadaşlarım? 3a artı b bölü a artı b. Bakın a seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap da bu olacaktı deriz. Geçtim 2'ye. x artı y artı 2'nin karesi eksi x eksi y artı 2'nin karesi. Bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi. Şimdi bunun karesini açacağız. Sonra bunun karesini açacağız. Eksi içeri dağıtıp işlemleri yapacağız. Yok öyle ya ama şöyle yapacağız. Bakın x artı y artı 2'nin karesi x eksi y artı 2'nin karesi var burada. O halde arkadaşlar ne yapacağız? Arada da fark işlemi var. 2 kare farkı yapacağız. Pekala yapalım. x artı y artı 2 eksi x eksi y artı 2 çarpı x artı y artı 2 artı x eksi y artı 2 dedik arkadaşlar. Şimdi şurayı biraz düzenleyelim bak artı x var eksi x var daha sonrasında artı y var hop artı y daha ikiye yapar artı iki var eksi iki var gitti 2'ye çarpı şimdi geçtim şuraya y artı y gitti 2 x artı dört var ikiye çarpı iki x artı dört eğer şıklarda var mı bakalım şıklarda böyle bir şey yok o zaman şunu da bir de iki parantezine alalım. 2y çarpı 2 parantezinde x artı 2 diyelim. Bu da bize 4y çarpı x artı 2'yi versin. Bu var mı arkadaşlarım? Çıktı Var bakın. B seçeneği olacaktı doğru cevabımız. Geçtim 3'e. 1 eksi a artı a kare eksi a küp bölü a kare eksi a. Bak şimdi yukarıda şu kısım böylece kalsın. Şuraya gelin a parantezine alalım. A parantezinde a eksi hatta a kare parantezin alalım yani iyi uğraşıyoruz ki a kare parantezinde bir eksi a gelir bak bir de burada ne vardı bir eksi a o halde yukarıyı bir eksi a parantezin alalım artık başta bir kalır artı bir de onun yanında arkadaşlarım e, ne kalacak a kare kalacak bölü akare a kare eksi a'yı da a parantezin aldınız ve a eksi bir geldi buradan sevgili arkadaşlarım a eksi ile bir eksi a birbirini götürdü ama bunlar birbirinin tersi olduğu için eksi bir kaldı. Demek ki bizim cevabımız sevgili arkadaşlar ne olacak? Eksi 1 eksi a kare bölü a olacak. Bu da d seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız d ydi. Ve geçtim 4'e Aşağıda kenar uzunlukları verilen cebir karolarının alanları içlerinde belirtilmiştir. Bakın bu x kare bu x bu 1 alanları. Bu karolar ile aşağıdaki model oluşturulmuştur. Yani x kareden 2 tane bakın 2x kare. 1 2 3 4 5 tane x var. Ve 2 tane de 1 var dolayısıyla 2 dedim. Bu modelin alanı ile ilgili ile elde edilen özdeşlik hangisidir? <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? Bunu çarpanlarına ayıracağız. 2x'e x diyelim. Burayı da 2'ye 1 diye şu şekilde ayırırsanız. Çapraz çarpalım. 4x artı 5x geldi. Demek ki 2x artı 1 çarpı x artı 2 olacakmış cevabımız. Bu da nerede verilmiş? 2x artı 1 çarpı x artı 2. Bakın a seçeneğinde mevcut. Cevabımız direkt a olur diyebiliriz 4. sorumuz için. Ve geçtim 5'e. m-2'nin karesi çarpı 3 eksi m artı m-3'ün karesi çarpı m-2. Şimdi bak burada bir tane m-2 var. Burada da m-2 var. Burada m-3'ün karesi. m-3'ün karesini ben 3 eksi m'nin karesi olarak da yazabilirim pek tabii. Hiçbir şey fark etmez. Sonuçta 5'in karesi ile eksi 5'in karesi birbirine eşit. O halde burada da 3 eksi m var. Burada da 3 eksi m var. Ben bunu m-2 çarpı. 3 eksi m parantezini alacak olursam 3 eksi m parantezini alacak olursam Bakın şurada sadece sol tarafta m eksi 2 kalıyor bir tane Şunu kullandım Şunun bir tanesini kullandım Bir tane kaldı Burada da sevgili arkadaşlar Bir tane sadece 3 eksi m kaldı Arada da artı var 3 eksi m Şimdi burası neymiş m eksi 2 çarpı 3 eksi m çarpı eksi m artı m 3'ten 2'yi çıkardığınız ne kaldı 1 yani burası komple 1'se demek ki benim bu ifademin çarpanlarına ayrılmış biçimi m 2 ile 3 eksi m'nin çarpımı olacakmış bu da nerede verilmiş diye bir bakalım bakın şurada d seçeneğinde verilmiş 5. sorumuzun cevabını da d diyebiliriz 97. sayfamıza doğru geçiyoruz artık 6. sorumuz a üzeri eksi 1 eksi b üzeri eksi 1 nedir bunlar 1 bölü a eksi 1 bölü b'dir bölü <gülüyor> Şuraya bakıyorum 1 bölü a kare eksi 1 bölü b kare. Bakın şimdi ben burayı b kare ile burayı a kare ile genişletecek olursam eğer bunların üst tarafı b kare eksi a kare gelir. Alt tarafı da arkadaşlarım a kare çarpı b kare kalır. Şimdi bunu da şurayı b ile burayı a ile genişletecek olursan b eksi a bölü ab bölü b kare eksi a kare bölü a kare b kare kalır. Şimdi buradan. Şu AB'yi bir götürelim buradan. AB gitti ya. Şuradaki A'nın bir tanesi ve buradaki B'nin bir tanesi de gitti. Bunu da ters çevirip çarparsanız. AB parantezinde B eksi A bölü B kare eksi A kare. B kare eksi A kareyi nasıl yazalım arkadaşlar? B eksi A çarpı B artı A yazalım mı? İki kare farkından. Olmaz mı? Valla mis gibi olur. Şimdi buradaki B eksi A'larına gideceğini görüyorsun. O halde üst tarafta sadece AB alt tarafta da A artı B kaldı ab bölü a artı b nerede verilmiş bak d seçeneğinde 6. sorumuzun cevabı da böylelikle d olur arkadaşım 6. soruyu da çözdükten sonra geçtim 7'ye <gülüyor> x kare eksi x y demiş al hemen x parantezini x eksi y kalsın bölü y kare artı y z demiş al y parantezini burada da y artı z kalsın bölü diyordu ben çarpım yazacağım bunları da yer değiştireceğim tamam mı şu xy eksi y kare paydada olacak artık. Y parantezin alırsanız x eksi y kalır. Üst tarafı da sevgili arkadaşım x parantezin alırsam y artı z kalacaktır. Şimdi gelin en zevkli kısmına. Yani sadeleştirmeye. Y artı z, y artı z. x eksi y, x eksi y. Üst tarafta sadece x kare, alt tarafta sadece y kare kaldı. Demek ki cevabımız x kare bölü y kare olacak. Cevap da c seçeneğinde mis gibi verilmiş. Geçtim 8'e. 8. sorumuzda a b'nin 6 olduğu dile getiriliyor. Bakın a, a kare artı b kare artı 2ab ne demek? a artı b'nin hop karesi demek. Bir de bundan 7 çıkar demiş. Şimdi a artı b 6 olduğu için 6'nın karesi 36'dır. 36'dan 7'yi çıkar demiş. Cevap ne olur? Tabii ki 29. Böylelikle 8. sorumuzun cevabı da a seçeneği olmuş oldu. Ve devam ediyorum 9. sorumla. a ve b gerçel sayılar olmak üzere. a kare... Artı 2B eşittir. B kare artı 2A. Ve A çarpı de eksi 3 olduğuna göre. A eksi B hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın arkadaşım. B kareyi bu tarafa 2B'yi diğer tarafa sallıyorum. A kare eksi B kare eşittir. 2 parantezinde A eksi B gelir buradan. Daha sonrasında A kare eksi B kare nedir? A eksi B çarpı A artı B'dir. Bu da 2 çarpı A eksi B'ye tabii ki eşitmiş arkadaşım. Peki a eksi b soruluyor bize bir de ab'nin de eksi-3 olması gerektiği bize tabi ki verilmiş. O halde arkadaşlar Ben diyorum ki burada şu 2 çarpı a eksi b'yi de sol tarafa atarsak şimdi burada ben sadeleştirme işlemi yapmayacağım Sadeleştirme işlemi eğer yaparsam sevgili arkadaşlar a eksi b'nin 0 olma durumunda gümleyebiliriz. Dolayısıyla 2 çarpı a eksi b'yi ben sol tarafa gönderiyorum Böylelikle a eksi b parantezinde. A artı B eksi 2 tane a eksi b eşittir 0 diyorum a eksi- B parantezine alalım şimdi burayı bakın sol tarafta sadece a+ artı B kaldı sağ tarafta sadece 2 kaldı ve eşittir bu da neymiş 0 arkadaşlar o halde buranın 0 olması için ya şu işaretlediğim kısım 0'dır. bu 0 olursa aAB'ye eşit olur ya da a artı B'nin kendisi 2'ye eşittir diyeceğim ve bir de neyimiz vardı a ile B'nin çarpımı -3'tü Çünkü a ile B'nin çarpımı -3' de A ile B birbirine eşit olamazlar. Birbirlerine eşit oldukları an ikisi de ya negatiftir ya da pozitiftir. İkisi de negatif veya ikisi de pozitifse çarpımları negatif gelme ihtimali yok. Yani A B'ye eşit değilmiş. O halde A artı B kesinlikle 2'ymiş. A artı B 2 ve A çarpı B'nin de eksi 3 olduğu bize verilmiş arkadaşlar. Ben burada A ve B'yi nasıl bulurum? Daha sonrasında A eksi B'yi bulmam gerekiyor tabii. <gülüyor> Şöyle diyelim. Burada arkadaşlar a ile b'nin toplamı 2 ise ben b gördüğüm yere 2 eksi a yazabilirim. Bakın a'yı karşıyatarak buldum bunu. Sonra da şurada b gördüğümüz yere 2 eksi a yazalım. Yani a çarpı 2 eksi a eşittir eksi 3'tür diyelim. Buradan 2 a eksi a kare eşittir eksi 3 gelecektir. Hepsini sağ tarafa toplarsanız a kare eksi 2 a eksi 3 eşittir 0 gelir. a'ya a diye açarız. Eksi 3'e artı 1 diye açarsanız a buradan ya 3 gelecektir. Ya da eksi-1 a 3 veya -1 olabiliyormuş Pekala şimdi de gelin şurada a+ B'nin 2 olduğunu kullanarak e, ya da a çarpı B'nin -3 olduğunu kullanarak hiç fark etmez B'yi bulalım a sayısı 3'te yaz bakalım şurada yerine 3 kere b 3'e b eksi 1'dir bakın b eksi 1'dir sonra a 1 ise bak şurası 1 ise B bu sefer 3'tür şimdi a eksi B hangisi olabilir diye sorulmuştu 3'den eksi 1'i çıkarın 4 olabilir. Veyahut eksi 1'den 3'ü çıkarın eksi 4 olabilir. Hangisi var şıklarda? Bakın eksi 4 var. O halde cevabımız da B şıkkıdır diyeceğiz. 9. sorumuzda çözdük ve cevabına B dedik. Şimdi gelelim 10. sorumuza. mtn gerçel sayıları için m ile t'nin farkı 11, t ile n'nin toplamı 7 eşitlikleri veriliyor. m² artı mn eksi nt eksi mt ifadesinin değeri soruluyor. Şu ilk ikisini m parantezine alarak m artı n yazalım. Şu ikisini de eksi t parantezine alalım ve şurada n ve burada m kalsın. Yani yine m artı n gelsin. Sonra da gelin bunları m artı n parantezine alaraktan şurada m ve burada t kaldığını görelim. Bakın arkadaşlar m eksi t'nin 11 olduğunu biliyoruz ama m artı n hakkında bir fikrimiz yok. Bunu elde edebilmek için de hop toplarsın bunları eksi t ile artı t gider. M artı N 18 gelir. Yani burası da 18'miş. 18'de 11'in çarpımı soruluyor. 11 e kısa yoldan çarpmak için 1'i buraya, 8'i buraya yazıyorsunuz. İkisinin toplamını da ortaya yazıyorsunuz. 11 kere 18 bize 198'i veriyor. O halde cevap E seçeneği oluyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ve son sorumuz. Bir kenar uzunluğu. X birim olan şekil 1'de, 1'deki kare. Hatta kare kağıt. Tam ortasından 2'ye katlanarak şekil 2. Şekil 2'deki kağıt tam ortasından ikiye katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Daha sonra şekil 3'teki kağıdın sol üst köşesinden bir kenarı y birim olan bir kare kesilip atılıyor. Buna göre en son elde edilen kesik kağıt açıldığında oluşan şeklin bir yüzeyinin alanı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye de sorulmuş sevgili arkadaşlarım bize. Şimdi şöyle diyeceğiz bunun alanı neydi normalde x kare. Bunu bir kere katlamış üst üste 2 kağıt geldi. Bir kere daha katladık üstüste 2 kağıt vardı. Bir kere daha katlarsan 4 kağıt artık üst üste binmiş olur. Ve sen bunun burasından y'ye e, y birim kare olan 1 yani y kare birim kare olan y kare birim kare. Aynen doğru söylüyorum y kare birim kare olan bir e, kareyi kesip atarsan 4 tane birden kağıt eksilmiş olacak. Yani x kareden sevgili arkadaşlarım. 4 tane y kare eksilmiş olacak. Sonra kağıdı tekrar açtığınız zaman tabi doğal olarak elinizdeki kağıdın artık alanı budur diyeceğiz. Ve bunun çarpanları ayrılmış hali sormuyor. Bakın burada x, x, x kare x'in karesidir. 4 y kare de 2 y'nin karesidir. 2 kare farkı var burada. Yani o zaman ben ne diyeceğim? x 2 y çarpı x artı 2 y bizim cevabımız olur. Cevap da b seçeneğidir diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşım videomuzun ve testin sonuna geldik. 97. sayfayı da böylelikle bitirmiş oluyoruz. 98. sayfada çarpanlara ayırma pekiştiriyorum. 18. teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki en önemlisi bol bol matematik çalışmaya lütfen unutmayın.